y eşittir 2 bölü 3x artı 4 bölü 7 denklemini standart formda yeniden yazacağız. Denklemi sadeleştirmemiz istenmiş. Tüm sayılar tam sayıymış, 1'den başka ortak bölenleri olmayacakmış. Bu ikinci kısma birazdan geri döneceğim. Gelin önce bu denklemi yeniden yazmaya çalışalım. y eşittir 2 bölü 3x artı 4 bölü 7. Hemen karalama ekranına geçelim. Ne dedik? y eşittir 2 bölü 3x artı, 4 bölü 7. Bu, eğim kesim noktası formu. Eğim kesim noktası formu, y eşittir mx artı b, mx artı b olduğuna göre, burada m, 2 bölü 3, b ise 4 bölü 7. Bu formda, eğim ve y ekseni kesim noktasının ne olduğunu kolaylıkla bulabiliriz ama biz bunu standart forma dönüştürmek istiyoruz. Peki, standart formu neydi? ax artı b, y eşittir c. Şimdi sorunun ikinci kısmında ne istenmiş bir bakalım. a, b ve c'nin tam sayı olması gerekiyor. Ayrıca bir dışında ortak bir bölenleri de olmayacak. Peki bu ne demek? Mesela 4x artı 2'ye eşittir 10 elde ettiğimizi düşünün. Bu sayı, bu sayı ve bu hepsi de 2'ye bölünebilir. Yani ortak bir bölenleri var. Böyle bir durumla karşılaştığımızda tüm bu sayıları bu ortak bölene, bu örnekte 2 oluyor, 2'ye böleceğiz ve sonucu o şekilde yazacağız. 4 bölü 2 dedik, 2, 2x, artı 2 bölü 2, yani 1y, kısaca y, ve 10 bölü 2, 5. Evet işte buna benzeyen bir sonuç elde etmemiz gerekiyor. Şimdi gelin bu denklemi standart formda yazalım. Bunu yapmanın aslında birkaç değişik yolu var. Bunlardan biri, bu kesirlerden kurtulmak ve kesirlerden kurtulmak için, 3 ve 7 ile çarpmam gerekiyor. 3 ile çarparsam bu kesirden, 7 ile çarparsam da bu kesirden kurtuluruz. Ve ne dedik, birden fazla yolu var demiştik, bu biri. y eşittir 2 bölü 3x artı 4 bölü 7 ile başlıyoruz ve sağ tarafı 3 ile sonra da 7 ile çarpıyoruz. Eşitliği bozmamak için, aynı çarpma işlemini sol tarafta da yapmam gerekiyor. Evet, buraya da 3 çarpı 7 yazıyorum. Sol tarafta 21y eşittir. Sağ tarafa geçelim. Sağ tarafta da 3 kere 7, 21. 21'i dağıtalım. 21 çarpı 2 bölü 3. 21 bölü 3, 7 eder. 7 çarpı 2 ise 14. Yani bu 14x olacak. Sonra da 21 çarpı 4 bölü 7 var. 21 bölü 7, 3 eder. 3 kere 4 de 12. Evet, iki tarafı da 21 ile çarparak kesirlerden kurtulduk. Şimdi de x'leri ve y'leri bir tarafta toplamak istiyoruz. Yani 14x'i sol tarafa geçirmemiz gerekiyor. Bunun için de iki taraftan 14x çıkaralım. Böylece elimizde, x 14x artı 21y eşittir. Bunlar birbirine götürdü. 12 kaldı. Bitti. Mi acaba? Bu sayıların ortak bir böleni var mı? 14, 2 ve 7'ye bölünür. 21, 3'e ve 7'ye bölünür. 12 ise 2, 3, 4 ve 6'ya bölünür. Ama bu bölenlerden hiçbiri ortak değil. Tekrar edelim, 14 ve 12, 2'ye bölünür ama 21 bölünmez. 14, 7'ye bölünür, 21 de 7'ye bölünür ama 12 bölünmez. 12 ve 21, 3'e bölünür, ama 14, 3'e bölünmez. Evet, sanırım bu denklemi en çok bu kadar sadeleştirebiliriz. Eğer ortak bir bölen bulabilseydik, az önce gösterdiğim gibi, tüm bu sayıları o sayıya bölecektik ve daha sade bir denklem elde edecektik. Ortak bölen olmadığına göre, bunu yapamayacağız. Sonuç, 14x artı 21y eşittir 12. Şimdi bunu hemen unutmadan diğer ekrana taşıyalım. Ne demiştim? Eksi 14x artı 21y eşittir 12. Doğru mu? Evet doğru.